Merhaba, ben Göksu Aydın. Sanat camiasında henüz belki de adını bile duymadığımız fakat sanata önemli izler bırakmış kişiler var. Popüler sosyal medya dünyasının sürü psikolojisinde bizlere sürekli aynı ressamları tanıttığının farkına varma zamanı. Bu nedenle bu seride sanata çarpıcı bir şekilde damga vuran fakat ülkemizde adını çok duymadığımız ya da duyup sonradan unutturmuş sanatçılara yer veriyorum. Öncelikle Hermann Nietzsche olarak okuduğum ve sonrasında Almanca okumuşuna baktığım kadarıyla Hermann Nietzsche. Hayvanların gerçekten, insanların simgesel olarak kurban verildiği performanslarıyla oldukça tepki toplayan bir sanatçı. Artık durulduğu, kurumsallaştı şeklinde anılan sanatçı, gerçekleştirdiği yüzlerce performansta katledilmiş hayvanlar, kan ve iç organlarla eski zamanların kanlı ritüellerine benzer eylemler gerçekleştirdi. Performanslarına aktarmak istediklerini biraz daha yanıtlı değineceğim. Ama önce onu biraz daha tanımak için daha geriye gidelim. 29 Ağustos 1938'de Viyana'da doğdu. Eylemci, ressam, grafik sanatçısı, besteci ve sahne tasarımcısı olarak anılıyor. Beş duyunun da kullanılmasını gerektiren sanatın geniş yelpazesi, Türecik, et, kan, bağırsak, çarmık, insan ve savaş gibi terimleri içinde barındırıyor. İnternette Türkçe bir şekilde Nietzsche araştırdığınızda 60'lar avantgardının ise olarak atılmış başlıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale savaşlarının 100. yıl etkinlikleri kapsamında Savaşa Hayır Anıtı adlı sergisi de Çanakkale'de açıldı. Bir yıl boyunca çalışmasına sürdürerek ortaya çıkardığı 27 adet eserin süresiz olarak kullanım hakkını Çanakkale valiliğine verdi. Bu sergide kana bulanmış beyaz tuvaller, sedyeleri temsil ediyordu. Niç bazı performanslarında organ, kan kullanıyor. Sonrasında da kanın yerini kırmızı boyaya ya da kırmızı meyvelere bıraksa da Nietzsche amacına ulaşmış gibi görünüyor. Çünkü insanlar onun eserlerindeki tüm Kırmızıları artık kan olmasa da kan olarak algılamaya devam ediyor. Çanakkale'de vermiş olduğu sergisinde de bazı performanslarında hayvan kadavraları kullandığı ve kan kullandığı sebebiyle hayvanseverler tarafından protesto edildi. Nietzsche'in kendi sitesinde de eylem olarak adlandırdığı 158 performansın kayıtları yer alıyor. Bunların çoğunda insan ve hayvanların çarmıha gerildiğini görüyorsunuz. Size şunu söyleyebilirim ki, YouTube'un bu videoyu yayından kaldırmasına sebebiyet verecek bu performansların bazı fotoğraflarını videoma ekleyemiyorum. Eğer bakmak isteyenler olursa performanslarının resimleri sitesinde mevcut. Linki de yorumlar bölümüne bırakıyorum. Nietzsche için aynı zamanda besteci demiştik. Besteleri de yaptığı performansları destekler nitelikte. Zaten kendi performanslarında da kendi bestelerine yer veriyor. Performansları başlı başına insanı ürpertirken yaptığı besteleri de performanslarına ekleyince bazıları için oldukça ürpertici bir hal alıyor. Bazı performansları izlemeye herkesin midesi dayanmayabilir. için yaptığı çalışmaları sanat olarak saymıyor olabilirsiniz. Fakat uluslararası olarak pek çok müze niçin eserlerini sanat kategorisinde günümüzde de sergilemeye devam ediyor. Hatta bunlar sayıca dünyanın dört bir tarafında 3-5 müzeden çok daha fazlası.